Ay var oradan bitmesin. <gülüyor> Araba değiştireceğim. Ee, şey düşünüyorum ya Sami Taycan yok mu? Yok mu? <gülüyor> var mı? İşte sağda ekran var mı? Ya içi falan çok hoşuma gidiyor ya. <gülüyor> Bir Lan, de bir, bir beş şey kapı olması yapayım, hoşuma gidiyor. Op ne haber abi? İyi abi? abi? İyi Sanki hiç görüşmemişiz gibi değil mi daha? Değil mi? Aynen abi. Bir saattir Aynen. beraber değilmişiz gibi. Peki, beyaz mı düşünüyorsun Bak, abi böyle? Asla asla beyaz araba almam asla. Neden abi beyaz araba şey yaptın? Öyle asla dedim. bence abi bence beyaz, beyaz araba memur beyaz arabası. Da. Yani şey. Direkt böyle öyle kültleşmiş ya, kalıplaşmış ya. Beyaz araba şirketlerin verdiği araba oluyor. Değilim. Küçükken gelen yani. bir şey hiçbir zaman sevmedim yani beyaz renk arabada. Kez karşılaşmıştım kendisiyle orada çok güzel bir sunum yapmışlardı. Bir tane citayla yarışıyor, bir tane F-16 Uçayla yarışıyor falan sıfır. E tabi Porsche olunca değişiyor biraz. Ben, ben Porsche'de de almam yani benzeri. Porsche. <gülüyor> Siyahı bir bir çok hoş var. bence. Tanjim. Yani. Yani çünkü çok göreceğiz içeride. İlk. Abi şöyle bir şey benim beğendiğim bir araba hızı çok şaşırttı beni. Evet. Tasarım olarak zaten tasarımdan ben <gülüyor> beğeniyorum. Şimdi bu <gülüyor> arabada da şöyle bir sıkıntı varmış. Ben biraz araştırdım. Şimdi hızlanması çok iyi ya arabanın. Köp basıyorsun öküz gibi. Yani sıfırdan yüze 3.2 saniye meni. Yüzden de iki e falan o da 3 saniye meni. Öyle bir şey yani. Bayağı hızlı. Ee, arabanın durmasında sıkıntı var. Yani şeyleri seramik fren falan yapman gerekiyormuş. Balataları falan. O yüzden çok kaza yapan var o şekilde. Hani hızlanıyorlar okey ama duramıyorlar. Bayağı giriyorlar bariyerlere falan. işçilik bakımından zor bir araba dersen işçiliği zor değil ne daha önce telefonları numarik <gülüyor> yerlerini falan seçmişliğimiz var <gülüyor> şu detayları piyano black veyahut da arabanın rengi. aynen önemli olan gitmesi değil durması bir mesela bir benim Dodge Charger'da frenler titanyum fren o olayını çok seviyorum ya inanılmaz zım diye duruyor yani araba ama şöyle bir şey abi, arabada çok tuhaf bir hissiyat var. hani Hadi Şimdi uzaktan eski, aslında duruyor ama gibi geliyor yani hani hareket ediyormuşsun gibi geliyor. Çünkü kompresyon yok otomatik. Komprasyona binmeyen yani arkadaşlar araba bir şekilde, tabii motor sesi de olmadı. Şimdi normalde araba ne yaparsın, hızlandırırsın. Komprasyon. Çok hızlanmışsen biraz vites küçültürsün ve biraz motor freniyle yavaşlamasını da beklersin. Bunda öyle bir şey olmadığı için ama çok bakacağım var, anlatacağım onu. Genel itibariyle böyle, 3-4 jant çeşidi var bu arada. Camdu jantları beğendim çünkü uzaktan eski klasik Porsche'lerin jantlarına benziyor. Yaklaş Açtıkça tabii bu bütün siyah parçaları görüyorsunuz. 20 jant var otomobilde şu anda üzerinde. Kapı kolları güzel. Kapı kollarını göstereyim arkadaşlar. Çıkıyor. Daha önce Velar'da falan Tesla'da gördüğümüz gibi yaklaşınca çıkıyor. Ya Velar da olabilir mesela. velar da çok yükseyim Veları da, Veları da kullandım. Dokundum. Çıkmadı. Bir daha deneyeyim. olarak dişik bence Velar. Tam konfor Velar. Bana çıkmıyor bence. Baya mı uzaklaşayım. yok mu bir urus? Yaklaşıyorum. Çıktı. Günah anatsız. Çıkıyormuş. Arkaya bakalım. Buyurun Barış Bey. Bu araba ile ilgili arabanın içine geçtiğimizde sana bir soru soracağım. Sor abi. Yani gerçeği var mı yok mu? Ben evet. senden duymak istiyorum. Tamam. Abi. Şarj ünitesi kuracak yer var mı abi taşı? Evet işte bunun da öyle bir olayı var ya şarj ünitesi kuruyorsun. 3000 euroya mı ne kuruluyormuş galiba evin otoparkına? Baba yani ev benim değil mesela. Hadi buraya kurdum. E taşınacağım falan. Hadi taşındığım yere kurdum. E orada kiralık. sıkıntı yani tamam ya. abi peki taycan mı taykan mı Taycan diyoruz abi ya evet türkiye'de Taycan deniyor genelde Bence de Taycan taykan taycan da ya <gülüyor> bu arada bir türkisi yani şarj etmek için ofise mi gideceğim sürekli? Aman koyayım Okan. Ve? taydan geliyor arkadaşlar Ayrıca ofiste sadece ofiste kirası çektiğim videoda da söylemiştim onu da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz bunu bir türlü beceremedik veli siz yakalamazsınız evet, o yüzden sonra boş ver yani bakma elektrik ondan sonra stopu anda falan düşürdünüz çok çok beni çekiyor. ya bagajımız ekran ekranı ve porn. böyle bir aparatı var bu da şıkmış be bayağı ekran ekranı her şeyi var şöyle evden de şarj edebiliyorsunuz tabii evden şuresi normal şarja göre çok çok çok çok daha uzun <gülüyor> malum <Markim>, 220 <gülüyor> ortalıyorsun alıyorsun çünkü <gülüyor> ne kadar mesela evden 8 saatin üzerinde bir şarj süresi var arkadaşlar 8 saat, ya, okay, var. artık bunları anlatmaya gerek yok küçük sınıflara bile gelecek neredeyse ama stopu ve Porsche yazısı çok şık yine klasik ama Porsche fontunda burada bir kasa çok iyi ya. gösteren yazı var onun haricinde stopla komple daha önce zaten Panamera'da falan da gördüğümüz üzere yeni tüm Porsche modellerinde de gördüğümüz gibi o artık Porsche'nin bir imzası oldu 4 testlerde de mesela stoplar köşede 990. <gülüyor> ev almamın zamanı 4 Onun, Onun tasarım... daha yeni Aa, gelmedi çok daha pahalı istediğim evler. var arkadaşlar. 90 km, 120 km 160 kilometrede kademeli olarak açılıyor. Bu tabii ne yapıyor? Downforce'u En sonunda krediye, krediye girip alacağım, alacağım, alacağım galiba abi. Gerek var bilmiyorum. Arka. Araba 2 tonun üzerinde. <gülüyor> <gülüyor> Yere yani bayağı bir sağlam, güçlü basıyor ağır bir otomobil. Tabii ki pillerden dolayı. Pillerin altta olması da yol çok çok çok iyileştiriyor. O Zal. zaman geçelim mi içine içine de bir çook bakalım. Or. Bir arkaya bakalım mı ben? Bakalım. Merak ediyorum arkayı ben. Evet. Geldik. Hop. Vallahi diz mesafesi falan güzel. Dışarıdan baktığında aslına bakarsan biraz küçük gibi görünüyor ama öyle rahatsız edici bir küçüklüğü yok. Rahat yer arkası. Senle beraber böyle gideriz, gideriz abi. tabii. Üçüncü kişi biraz sıkıntı yaratır çünkü araba iki artı iki. Oturma düzenine sahip. Burada oturan biraz bayağı zorluk yaşayabilir yani. Arkada bir dijital klima kontrol paneli var. İyi akıl ha. edilmiş. Elimize düşüme yani çarpan de. ne oldu biliyor musun? Ne abi? Böyle oturdum havaya doğru baktım. Abi. ya. abi? Cam tamam inanılmaz ya. İnanılmaz. Şaşladım ya. ya böyle bakınca sanki hani şeyde gitmiyor. Aa fuy cam tamam. Evet. Aa bak şuraya değil. kadar cam olması harbiden çok içeriği çok genişletir. Ferahlık çok iyi bir yani. olay. Şimdi burada saç tavan kullanılsaydı eğer Barış abi otomobilin içi de siyah olduğu için mesela bu otomobil üzerinde konuşuyorum. Ve tavan tabi tasarımdan dolayı biraz basık olduğu için iyice klostrofabik bir durum olurdu ama Aynen. şu anda çok ferah yani. Çok güzel yani oturduğunda direkt böyle havaya doğru baktığında ferah oldu. sürücü koltuğu da çok iyi bunun arkasını bir karbon yapacaksınız, <gülüyor> uçar. Abi biz yan yana gelmeyelim yine başlıyor projeler, Aynen. Şurayı karbon yapalım, şuraya halkantı yapalım. Ya Eyvallah, arkadaşlar. var zaten. Elal olsun içeride. kardeşim Ama bu araba mesela bana çok Dansım. sim siyah geldi yani. Bu kadar kadar siyah ben sevmiyorum tabii zeyrek meselesi bayağı bir siyah yani her şey siyah Hiç sadece boza yazıları gri Sen seversin araba dediğin dediği siyah olacak arkadaşlar ışıl ışıl siyah olacak abi önde de 87 itelik böyle tam buraya ümit bagaj testi yapar <gülüyor> şey vardı ona sığmıştı 718 kadar çıkartamayabiliriz ama şu anda çıkar ya şu an bence ok Kesinlikle. İçi biraz tabii minimal bir otomobil arkadaşlar. Yani içi böyle her şey küçük biraz ekranlar falan. Şimdi biz Tesla'dan falan kocaman kocaman ekranlara alıştık ya. Bunda biraz daha küçük. İlk oturduğunuzda sizi bir Taycan silüeti karşılıyor içeride. O güzel bir detay. Gösterge sanki böyle 3 boyutlu gibi. Arkası boş falan boş böyle ya. sana doğru çıkık. 3 tane ekran Kız. var bu otomobilde. Normalde standartında gelen. Bir tane sizin önünüzde duran gösterge paneli, bir tane ortadaki bilgi ekranı, bir de burada klima ve koltukları ayarladınız ve müzik sistemini ayarladınız bir ekran geliyor ortada. Ekstra opsiyon isterseniz sürücü tarafına multimedya ha. eğlence ekranı Geliyor. Burada da her şeyi görebiliyorsunuz g-force'u tabi porsche genlerine bağlı kalmış her ne kadar bu artık son teknoloji bir ürün olsa da porsche'nin alışık olmadığımız bir modeli olsa da genlerine bağlı kalmış çalıştırma düğmesi Sonunda lan ne oldu bitcoin'i alman okuyun bunu şakası falan yapılır hadi al çalıştır bakalım arabayı ya sola giderelim şu an örneğin çalıştı otomobil çok fazla renkli bir ekran yok ön tarafımızda ama böyle kavisli olduğu için böyle tamamen her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar çok güzel dizayn edilmiş sağda solda işte burada ESP of amortisör sertlik ayarı ve arabanın alçaklık yüksekliğini ayarladığınız bir bölüm var Onları bile tam olarak görebiliyorsunuz yani direksiyonun sağında solunda kalıyor ama hiçbir şekilde direksiyon kapatmıyor O yüzden böyle okunaklı yani ergonomik olarak hiçbir sıkıntısı yok. Bu arada kadranları açmışken ben de kendi kadranımı açayım abi. <gülüyor> Saatimi bugünün tarzına göre bir ayarlayayım. Taycan'a göre bence Taycan'a bak. Bu da güzelmiş ya böyle bir şey gider ya He? 360 döngü. Bakıyor bak aynen bakayım valla benziyor. Fonflar falan benziyor. Tarzımı falan ayarladığıma Ay, göre sıfır yani. yüz yapacağız, sıfır yüzden sonra da bir kalp atışımıza bakacağız, Oo. kaç olmuş saatten. Heyecan. Merak etme abi, sitesimize de bakarız, istersen sitesim sitesim sitesimize de bakarız. Sen kullanırken onu hissetmezsin. Abi değil, saati Ümit de takıyor, o da oluyor, bu da oluyor da sonra gidiyorsa <gülüyor> almakta <da> biraz sıkıntı <gülüyor> çekiyorum sonra geriye. O yüzden bence <gülüyor> ya ben ben, de diyeyim, ben sana anlatırım <gülüyor> deneyimlerimi. Peki Şu an çalışıyoruz öyle mi? Vites kolu biraz garip arkadaşlar. Yani bugüne kadar hiç alışık olmadığımız bir yerde. Şurada vites kolu. Bu hatta biraz... Bir fut falan mı geldi acaba ya? Haber mi çıktı? BTC'de. Dur bakayım. Yo. Baya sağlam düşmüş ya. Neyse beni düşürdünüz abi şimdi. Bu arabaya. Vaf yani gerçekten birisine işkence yapmak istiyorsa bindireceksin bir gaz bir fren. Bitti. Yani 10 kilometre gidemez yani o öyle söyleyeyim. 273 kilometre şu an edemiz kaldı bak iki kere gaza bastı. 300 tamam. tane. Sport plus şey, değil mi aldı? Evet. Şeyi alalım range moduna. 316'ya çıktı hemen gördün mü? Vay. bu kadar mı günlüsün var Riş abi ya? Abi çok şey Şurada yani. Şurada yapalım gel. Ya. Yapalım mı? Sıfırız bak Son ama değil mi? Son vallahi son. Bu arada o GT2 Pro'dan nabzıma bir bakacağım Şu an 72 atıyor. Stilis'in bak 21 rahat. ya sen onu benim taksam ben öyle bir stres atarım. Şu <gülüyor> an var ya. Nabzımı göstereyim. 73'te. Bir de 0 yaptıktan sonra bakacağım. Ya sen bu arabaların içinde büyümüş adamsın ya. Bize yani... Bir şey diyeceğim. Roleplay mi yapıyorsun? <gülüyor> ne yapıyorsun <gülüyor> Yok abi. Gerçekten ya. Bu tarafta oturan eli ayağı boşalıyor ya böyle. Son olarak bir 0 yapacağız arkadaşlar. Sonra da fiyatları söyleyeceğiz. Rakipleriyle birlikte fiyatlarını söyleyeceğim. Rakibine tabii ki Tesla P100D modeli. Onunla birlikte fiyatları bir söyleyeceğim. Sonra bitireceğiz. Ben hazırım abi. Hazır mısın abi? Bakıyorum <gülüyor> bak. Şu, şu an oturum. 75 atıyor kalbim. Bir tane saat abi. Ben de kemer Skin, no, no, no, no. Bir dakika Sport Plus'a mı no, oluyor? No. O iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> sport Plus abi. Hazır mıyız? abi. Ben hazır Gaz falan yaptık. Kalkış kontrolü aktif hale getirildi. Uf. <gülüyor> <gülüyor> 103! <gülüyor> Çok iyi ya. İçin çekiniyor insan arkadaşlar. <gülüyor> <Ağlıyor. gülüyor> Şaka mı ya? Turba esini düşünemiyorum o. ben. Bak ne yapsın? 84'e çıktı arkadaşlar. <gülüyor> Şahan yani. 84'e çıktı. Sitesime bakacağım. Sitesime 60 Sitesim artmış mı? Oğlum Barış abi mi lan bu? Aa Barış abi. Vallahi iyi abi. Mekanik garajın sahibi. Sitesi. <gülüyor> abi benim arabaya, benim arabaya da Barış abi bakıyor. O maskeden maske tanıyamadım anı. ha. Sıfırda <gülüyor> <gülüyor> gözümü açtım, 180'i gördüm tekrar kapattım. Efendim gidiyoruz, durayım sakin ol. 10 numara adamdur bu arada Barış Vallahi abi, abi ya. ya. Abi strese sokuyorsun bizi burada. Ya Barış abi <gülüyor> böyle ebansayka bize neler yapmaz ya. <gülüyor> tamam Barış abi sakin ol, <gülüyor> valla bitiriyoruz videoyu tamam. Vallahi kötü oldu. Vallahi mı ya? <gülüyor> tamam abi, bitti ya. Ayıp ediyor. Tamam, ya. Abi. <gülüyor> Bittiğin yerden yine başlıyorsun Doğan abi dur ya. Tamam tamam. <gülüyor> Gözünü seveyim son, ya. Son yapmayacağım ben. Söz. Abi bu nasıl bir çıkış ya? Araba bu böyle esi Turbo esi nasıl ya? Abi turbo esine de bindim ben bu arada. Ha -ha. Turbo esi gerçekten boyun kıran model. Ama bu kadar şey yapmadılar <gülüyor> hani mı? <ben> Yormadılar <gülüyor> mı seni? Yok. Bir kere kalktı. Tamam dedim ya beni indir ya dedim normal kullan. Kendini toparlayamıyorsun ki. Hani vücudun geri gidiyor yani. Geri asılıyorsun ya. Yani. Bu arabaya binip de ben kusmam diyen zannetmiyorum bu hareketler karşısında. Hani normal gidersen bir şey yok ama. Bir de bu alışık olan adam yani sürekli teste çıkıyor onu yapıyor yani bunu abi, yapıyor süper sporlarla. Hani. İşte arkadaşlar bu elektrikli otomobillerdeki hissiyat farklı. Normal Çok otomobil farklı. gibi değil. Normal otomobilde gaza basıyorsun atmosferik de olsa turbo. Çok iyi. Sende şu an ne vardı kral? Dodge Charger var. Ömer bakıyorum kardeşim. Sova sevi seviyor. Sevi diyorum ya. Sova sevi. Bakıyorum. Evet. Harika. Şahane. Şahane. Şahane. Eren hoş geldin bu arada. Eren bizim BBL Akademi Eren mi acaba? Güncel fiyatını söyledi mi? Taycan'ın güncel fiyatı mı? Valla 1.700, 1800e vardı galiba ya. Geçen bakmıştım sahibinden de. Gece gündüz peşindeyim peşinde. Nereden geldi aklıma bu şarkı? Amanakoyim. koyayım. Sen de gizli TikTok izleyicisisin. Kerimcan Durmaz'ın şarkısıydı değil mi? Evet. Kutlal. <gülüyor> Holy shit. Peki Sami yok mu ya? Aç abi ne bakalım. Yeni modeli. Şey dedim yok ama al yok abi aldım sevkin tamam işlet baba 2021 yapıyorsun hala klimaya bakamana kayım Çevirmeri falan yapsana dokunmatik falan hala sik gibi yapıyorlar içini ya Amerikan araba abi işte Uf, kadife direksiyon falan kral bas bir bakayım Canay Demir. iyi akşamlar. Genç girişimcilere tavsiyelerin var mı? Sen de belli yatırımlar yapmışsındır tabii ki de. Ülkenin şartları belli. Yeni işe atılan ya da bir iş kurmak isteyen insanlar için tavsiyelerin önerilerin varsa dinlemek isterim. Yayınlar. Teşekkürler abi. Genç girişimcilere en büyük tavsiyem öncelikle kendinizi bilin. Ee, ne iş yapabileceğinizi iyi analiz edin. Öyle gidip de bir anda ya gideyim yurt dışında Fırın açayım falan gibi böyle salak saçma fikirlere girişmeyin. Hani mantıklı daha böyle sizin yapabileceğiniz çok uzak olmadığınız e, o sektöre hakim olduğunuz e, işlere girin. İşleri girişin. E, benim en büyük size tavsiyem bu. Pes etmeyin var abi bir de. Kesinlikle pes etmeyin. İnanın. Var bir de çağrı. Mutlaka inanmak çok önemli. <gülüyor> ben fırın açıyorum yarın. Abi kendinizi bilin ya. Allah kendinizi bilin. Kendinizi iyi analiz edin. Hmm tam sana layık bakayım. Herkese merhaba ben arkadaşlar. Benim domsiğime layık yapacaksın sandım Ferit ya. Volvo'nun ben çok bir şey okuyormuş. İçini sevmiyorum ya. da uyarı sistemi 360 derece. Ya çok tank araba ama bilmiyorum. Volvo'ya ben bir türlü ısınamadım. Eee 2C90 iyi Volvo'lu. Ya asıl olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ya gerçekten. Abi. abi. Dün dün mü lan? Dün değil önceki gün. Yok dün müydü ben İzmir'e gittim ya. Dün de değil mi? Evet dün İzmir'e gittim. Giderken ya gerçekten bak yanımdan bir aray saltı geçti. 2021 aray saltı. ya, puf ya. Böyle bir şey olamaz yani ya. Ya en araba abi şu. Gerçekten bu arabayı amına koyayım alacağım. Bir gün alacağım ya. Vallahi rengi bile buydu ha bak. Merhaba. Tamam. Takip ediyor musunuz? Ben Oğlum ceyedim. bu mu lan acaba? Bu, tamam. Gelmişken bir de şöyle detaylı kalıyor. Enteresan bir Evet. Baktın mı böyle bu ne ya falan. Arkadan efekt gelecek diye bekliyorum. Baba bitiyorum tabi ben buna ya. Falan böyle Darth Vader sesi gelecek. <Gülüyor> Porsche şey gibi falan Evet, aynen kıç öyle. yani böyle. Hakikaten olarak. kıç. Dörder santim herifler genişletmiş abi A6'yı. Aynen öyle. Bir öncekine yani Bir... normal A6'ya göre 4 aynen. santim 4 er daha iyi. Zaten ortak parça olarak bagaj, tavan, iki kapı. Ondan başka hiçbir şey normal yani. Bak bunu alıyorsun. Gidiyorsun dağa da çıkıyorsun. Gidiyorsun kar, kış, offroad. Her şeyi yapıyorsun. Pıs. Aslında şöyle. Ya Yol tutuş ama, budur yani. Selam Mercedes CL'nin 12 Olan silindirleri falan abi. yer yok. Yer Tora yok. bak anını koyayım kompakt ya. Bir motor. Aynen. Baktığın Turbolar zaman. zaten burada. Şunu kaldırıyorsun kapağı açınca bu kalkıyor. Turvalar burada. Çok verimli bir motor. Çok başarılı. Hem de emisyonları karşılayabiliyor. Yani olmaz tabii ya. Bir an diyecektim benim Puma'da. <gülüyor> abi 560. Art <gülüyor> geniş düzdüğünde şu 200. 200 oldu. Kalk bakayım bir daha. Onu da ölçebiliyor bu Can bakalım ne olacak. Şöyle baktım. Başisti gözlerimde görüyorum. 150. Çok iyi. Ya 200. Sart finiş düzdüğünde. Şu an 200. 200 olduk. Çok hızlı ya. Acayip. Çok hızlı ya. İç mekân da çok değişmiş. Çok. Şu iki tane dokumatik, dokumatik tamamen aynı. İşte adaptif hız sabitlemesi var. Hatta şeritten de çıkarabiliyor seni bildiğim kadarıyla. Sılmış. Çok da ariski burada. 15lerde bir. Çok iyi. Bakalım. Biricizde var lan, 121 binde ama bunun bir de kaydı da vardır, Trameri falan da vardır. Hı, hmm. Tramer de var, iki parça lokal boya, 2014 <Gülüyor> Karar ver kral resmi Porsche mı bilmiyorum abi bilmiyorum kararsızım Mr. Bado Taycan bizde var Ferit gerekirse haber et yeter linki bırakıyorum bakarsın istersen ne diyorsun ya baba bunun da yani kırmızı şeytanlar. 290. yüz doksan. Bablu, bir buçuğa sar ya. biliyorsun. <gülüyor> kafa kafa yok mu Ferit? Bak bir buçuğa takas. Direkt takas ya aynen. Bir buçuğa takas direkt. Bak benim kasa Dodge Charger'da yok ha TR'de. 2012 kasa. Gas kışalım el. Şarjir artı Kes paramını koyayım. Ne Üçlü diyorsun abi? Plan Bence fit. Paramını koyayım. Burak mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> artı Burak. 2020. 4S performans Plus bir de. Arabada yok yok aman akıyım. Levent Bal. Bal Otomotiv Sakarya. Valla bal gibi araba ya. Biraz fazla kırmızı ama. Hani jantlar da falan... Gece gündüz peşindeyim peşinde. kespri ver, şarjır kalsın diyor abi çocuk. Tamam. Adres 7 de iyi ya. Adres 7 de iyidir yani. Bu ne ya? Bu ne ya Sami? Araba mı abi bu? Araba diyorlar. Sözde değil mi?